Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Jesse'nin logosunu çizeceğiz Videomu sükertmeyiz e, Dün 8 bitin 6000 kupasındaki Zaten elmas logosunu çizmiştik Bugün de e, Jesse'nin 500 kupadaki logosunu çizeceğiz Bu seferkin daha küçük yapacağım Böyle Çünkü Arkadaşlar e, o logoda aynı şekilde Küçük O da aynı şekilde küçük olduğu için Bunu da küçük yapıyorum Evet bu şekilde Bir dikdörtgen Arayın Şimdi Ortasına kupa çiziyoruz Ortasında kupa var biliyorsunuz zaten Bitiremezsek devamı Gelecek videonun dediğim gibi Şöyle Şöyle Hiç aceleye gerek yok Sakince yapalım Evet Geziyoruz kupamızı Kupa oldu Ortasında Şimdi ben bunu kahverengiye boyayacağım Çünkü rengi öyle Yani full kahverengi olacak Arkadaşlar kahverengiden başka bir şey yok Bu logoda Yani sadece kahverengi Orijinal reng Kupanın içini de boyuyoruz dışında her yerini Bugün içi falan. Arkadaşlar e, bu arada sütü galiba bugün ya da yarın gelecek. On tam bilmiyorum ama bence e, 10.000 kupadan yükseltmezlerse onu alsak iyi olacak. Ya süper ender falan diyorlardı arkadaşlar. E, Baya efsanevi gibi karakter. Tavsiye ederim yani anlamınıza. 10.000 kupan üstüyseniz. ben 14.000'leri geçtim şu anda daha da kastırıyorum ha savaşırsan ölürsün serimizin devamı da gelecek bu arada arkadaşlar onu da izlemeyi unutmayın benim çok zamanım olmuyor böyle bros tarz çekmeye bazen de çekesim gelmiyor evet kupamızı boyadık kahverengiye Şu. şimdi dışını donatçısoy orayı boyayacağız Evet ben seni artık olduğu için zor çiziyoruz maalesef ee, bundan sonra istiyorsanız daha uzatmaya gerek yok yani bitirebiliriz Bu kadar çizsek yeterli emzinkini çizmeye gerek yok Tabii size bağlı tartışma kısmına yazın Ya da emzi de çizebiliriz arkadaşlar. Bir şey olmaz. Sonuçta siz istiyorsunuz, ben de yaparım. Ucu bitti. Tamam. Buyuruyoruz. Dört yenir bir şey yok Kalemin ucu dibe giriyor. Şöyle yapalım o zaman. Bitmek üzere. Çok az kaldı arkadaşlar. Çok az. Ve... Şu beyazlıkları da yapıyorum Ha bu arada şey, Şöyle oldu Evet arkadaşlar Jessy'nin logosunu da yaptık Bundan sonra da Ems gelecek Ems'i de çizeceğiz ve bay bay